ama Raman su kartta karşıdaki binaya gideceğiz sadece başka yere tutamayacağız bakalım ne çıkıcak hoppalı hop çıktı şimdi kalsına baktık silah bulamadık hoppalıya geliriz AKM güzel başlangıcı güzel yaptık 3 evvelki çanta onun dışında pek bir şey çıkmadı sanki Sen nereye sıkıyor kime sıkıyor burada keanı sıkıyor muyuz onu da yolcu ettik Tamam, yes. Tamamız. Persan kitimiz doldu. 9 metre mm yok. Loot o kadar. Bir arada güzel loot çıktı şu anda. 5 kit, 3 adet zırh, 3 adet kask. Vermemiz de var. Silahlarımız da var şu anda. İyiyiz. Durumumuz iyi şu an. Kapılar açık. Kapılar buranın kapıları açık. Ayrılmış hemdir buradan. Bakalım. Bakalım. Yok. İkinci ikinci mı da bana böyle geliyor. Aynen. İkinci kattan aşağı indi. Imag, imag senin daha var mı bu niye o bu tarafa doğru sürünüyordu adamları burada mı tek tek vuruyor bu. Gerçekten. Ve kime deniyorsun şimdi? geldim şimdi? etme gösterken gel, hacaretme. Göster Gördüm seni. seni beni gidin seni. Hayır, görüşürüz beyler. Kalbası et olmamalıydı mesela. 16 tane memnun bıraktıyoruz şu anda ne yapayım mislerine geri döneyim gidip P90'ı alayım bence döneyim P90 oynayacağız ya. geri döneyim Oradan isteğine geçeyim bir dağların yönünü değiştirelim ama kaç 25 kişi var 7 kilimiz var güzel 16 kişiye düştü hızlıca gelin P90 alayım P90 aşağıda mıydı aynen aşağıda yedi 30 mermiyi alayım İstiyon'a geri dönebiliriz. Aynen aynen. Çatıda birisi var. Yaptakım var. Elbam olmasını de verdim orayı ama elbaman yok şu anda. Bandart çatılamış şu an. Geleceğim ben sana. Ay ay. arkamız gelmiş haberimiz yok bizi görmüş müdür görmemiş iki kişiler güzel umarım şey çok sıkmaz bana sıkmıyor yavaş yere asla derken ben yani size botumuz da var bir tane toki'deki kaldı arkam gelebilir mi? gelebilir de gelmeyebilir de Biraz sola doğru kayayım. Adam daha çok açıkta göreyim. Adam içeri girmiş. O bir tane. Adam üçüncü katta mı? Yani üçüncü katdaymış. Belsi. Yusuf. Ne yapıyorsun Yusuf? Niye bu kadar agresifsin? Yapma be. Kilimi çaldı. Gerçekten çok hızlı gerçekleşti. Şu an 4 kişi kaldı. Mecbur buradan çıkacaklar. Ben bekleyeceğim. Gitmek yok. Neye Sessiz sessiz. Çömermiş. Kaçıyor benden. Teriman kaldım. Koş koşun. Koş koşabilirsen. Sonra bir tane şampiyonumuz kaldı. O da önümde koşuyor. Nele koşuyorsun seni bir P90 yapalım. Bancanım bayağı az. Güle güle. Güzel maçtı ya. Maç güzel geçti.